Bugün 11 Haziran 2021 Cuma Venüs günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde boşlukta olacak değişken ve belirsiz enerjiler kararsızlık ve karışıklıkları da yol açabilir herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz ay saat 10 22'de Yengeç Burcu'na geçecek önümüzdeki iki gün özel yaşamımız ailemiz evimizle ilgili konular daha fazla gündemimiz olabilir Bugün İkizler Burcu'ndaki Güneş ile geri hareketteki Merkür tam kavuşum yapacak kendi aklımız ve düşüncelerimizde aşırı ısrarcı olabilir olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz hata yapma ve yanlış anlama ihtimali olduğunda unutmamalıyız İletişimde bazı aksaklıklar haberleşme ile ilgili bazı gecikmeler yaşanabilir öğle saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki ay Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak daha iyimser ve özgüvenli hissedebilir, çevremize karşı da cömert ve sıcakkanlı davranabiliriz. İyimser enerjilerle yakın ilişkiler kurmak için de bazı şanslarımız olabilir. Bugün Mars, Yengeç Burcu'ndan ayrılarak Aslan Burcu'na geçecek. 29 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda kalacak olan Mars, enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Sanat, eğlence, aşk, yaratıcılık ve yeni deneyimler konusunda daha istekli olabiliriz. Ateş grubu, koç, aslan ve yay burçları da bu dönemde daha girişken, cesur ve atılgan olabilirler. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.